arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda size karışık videolar atacağım. Yani işte oyun videoları, filmler hakkında yorumlar, şarkılar hakkında yorumlar. İşte böyle bir kanal olacak. Eğleneceğinize eminim. İlk videomuzla görüşmek dileğiyle. Yani ilk videomuz oyun videomuz olacak. Rose Stars. Görüşürüz.